İzleniyor muyuz? Radar bizi izlemek isteyen varsa sonuçlarına katlanır. Oh, kutu kutuya. Oh, fare. Fareyi de yok ettik. Evet, ilerlemeye devam ediyoruz. Heh gel gel gel Abi bodozlama üzerime gelmeseler çok sevineceğim Bir tane bile kaçırmadım Kaçırmamama rağmen Yani yedik üzerimize Neyse ki kalkanımıza oldu olan ama Geriye yaşanlardan can benim geride ve boşa atmış olacak. Skull <gülüyor> oh, oh, oh, oh, oh, oh. kargalar. Artefakt toplayalım bir tane. Altın kargalar nereye uçuyor? <gülüyor> Uçmayın aralara. Şuraya atış, denk getirebilecek miyim diye bir denemek istedim ve getirdim. Yana kayacağız herhalde. Ee, e, e, böyle paranormal şeylerden hiç hoşnut olmam kardeş. Ya. Sorunda biraz daha sıkıntılı... Ne çarpıyor? Ne çarpıyor? Ötmeyin lan. Abi geliyor beni bu tarz şeyler. Usta bir büyücü olarak buraları keşfetmemiz. Ve... Onlar bana geri mi dönüyor? Bu yaptıklar şey hiç hoş değil. Güzel, yeni bir alanda açmış bulunduk. Artefektimizi de vahşi zor bir durum için, zor bir savaş için saklıyorum kendisini. Ya, of pyrotechnics <gülüyor> Abi Bundan Bir ömür olsa yetmez Başka var mı? <gülüyor> var mı daha gelen? Hadi. Ulan canımızı da azalttılar bu sefer. Zorlaştık. Ulan. Ne istiyorsun? Kafesini açayım dedim ama olmadı. Ulan korkuttu ya. Dibimde gak gak gak. Abi kargalar uçuyor. Ya yapma işte ya ya bari kargalar uçuşmasın. Orada bir anormallik var. Şurada da bir şey olacak mı diye merak ettim de olmadı arkadaşlar, o yüzden bir denk getirmeye çalıştım. Aha, yeni bir lamba tahtası açıldı, oraya gidelim. Biz vüceler arkadaşlar yalnızca sınırlı yerlere ışınlanabiliyoruz. abiliyoruz. Ya of. Sen nesin? Ya of of of. Abi de oyundaki ayrı bir sınıf bu ya of. Şu an çok gıcık oldum. Güdümlü yaratıklarımdan kurtulabilecek misin seni? Adi yaratık. Abi kendi ölse kargaları ölmüyor. Bu skillleri tutturmayı öğrenmek kolay değil. <gülüyor> Ve yeni bir alan, yeni bir yer. Aa ben bundan sonra yere her zaman bakacağım. Bir şeyler yok değil mi? Ah! Olay be tekte Canımızı da fulledik Var mı gelen? Abi orda hiç o şeyler oluyormuş gibi durmuyor ama Aaaa Hikayede gördüğümüz donan abla Ulan be. Ağabey, yazık. Bakın burası da bizim dairemiz gibiymiş. Bir büyücü bir da etmiş. Ancak mahvolmuş. Böyle olmamaya çalışalım. Wow. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Ses seride tabii ki de büyücü olunca. <Gülüyor> O ablaya ablayı ne yapmışın ya yazık. Hadi abi. Bra Orada yeni bir yer açıldı sanki. Ancak burada da bir ses. Ah! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bunu yapmak zorundaydım. <gülüyor> <gülüyor> lan, ordu yedik galiba biraz önce. Oh, <gülüyor> ona lan. Ulan ne çaldın ya birader ya yeah adı hırsız ya Ya of. Şimdi iyileşin, şimdi iyileşin. Ya tam zamanında kırıldı Ay Kalkan. Şaka gibi. Nerede o adi yaratık? Bir şey de olmaya etkilenmiyor da. kargalar resmen bize yön gösterdi. Bu ne? O, bunu yaptım. Darbiden bir şey olacağını düşünmemiştim. Demek ki oyunda bu şekilde belli başlı küçük bulmacalar da varmış. Bunları topladık. Toplayabiliyoruz. Aa ben şu şey yaklaşmayı hiç istemiyorum ki zaten o kadar uzağa da bir şey atamıyorum. Adi hırsız. Abi bizi tuzağa çekiyor ya. Of. Bir şey ramadunu biliyorum ama sinirimi bozduğu için Olursa oraya ışının bu sefer biraz zorlamaya başladı arkadaşlar sürekli yumurta da çıkmıyor artefektimi de gerçekten doğru bir an için kullanmak istiyorum güzel güzel güzel. 呀 yeah! Arkadaşlar elimizdeki en iyi seçenek bir yandan bu şekilde savaşırken bir yandan teleport olmak. Radar tükettin bizi sömürdün. Ya of of of Abi artefekt bunu bu zaman için gerekli değilse başka hiçbir zaman için gerekli değildir ya AAAAAATAMADUM KAÇIRDIM ya. Abi artefekti kaçırdım Başka bir yere işinlandık Hobbing Yeah. KARDİŞ Adi böcek Art efektimi boşa harcadım senin yüzünden Abi çok sinir ya Şu art efektim olsa birini de buna atacağım yani. That creature Oh! <gülüyor> Başka büyülerle yakalayabiliyormuşuz. Al sen gel, sen gel oraya, gir oraya. Güzel, bunu da aldık herhalde. Birader ya. Ama yordu o aptal yaratık beni. Git bakalım. Aa, El yapımı yaratık da değilmiş ha. Mekanik büyüyle efsunlanmış bu şey. I yani Ya bu arada duman halinde gezmene gerek yok kardeş. Buraya da normal bir şekilde gelebilirsin. Hmm, hikayenin devamı. Olan be. Ayıp değil mi birader? We'll i̇şte deal Stabla böyle gel. Böyle gel. Ben dumanla konuşmak istemiyorum. Seninle konuşmak istiyorum. Bu da hikayemizin yeni devamı olacak galiba. Ancak ben her şeyden öncesinde yeni sınıf gelmiş bideye bakmak istiyorum. Abi gelmemiş. Bu hikaye modu bana neden sınıf vermiyor? Silah da açmamış. Aa silah açmış. Oradaki kullandığımız şey açılmış. Oley be, oley be. Şu an çok sevindim. Küçük de olsa bir işe yaramış yani. Bu da topladığımız şey. Aa böyle bakınca tam görebiliyorum. Oh tam first drifter's'tan falan filan da bana bu sınıfları vermediğin sürece çok da bir manası yok yani konuşuyorsun ama bak burada bir tane drifter var. Açık değil yani. Play 23 maç diyor. Aa iki ki maçta oynarsan bunu açıyormuş en azından arkadaşlar. <gülüyor> Tembellik yapmamak lazım. Ya bu arada daha öncesinde şunu belirteyim arkadaşlar. Ben bunların hepsini açmıştım. Ancak bilgisayarıma atılan formatla beraber çok saçma bir şekilde hesabımda formatlanmışçasına silinmiş tüm sınıflarım. Her şey çıktı yani. O bakımdan tekrar uğraşıp açması biraz üzücü olacak. Ama yapacağım. Kardeş geri git yerine. Neyse. <gülüyor> İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bu oyunun storiesini sizlerle beraber tamamlamaya devam edeceğim. Bu şekilde daha keyifli oluyor. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.